Bugün 19 Aralık 2021 Pazar Güneş günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay sabah 7.35'te yay burcundaki güneşle karşıt açı yapacak ve 27 derece İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek hava elementinin değişken nitelikli burcu İkizler bilgi bilgi paylaşımı haberleşme basın ve gazeteciler eğitim öğretim ulaşım trafik ticaret akrabalar yakın çevremize kardeşleri temsil eder ve Dolunay ile birlikte bu alanlarda belirgin etkiler ortaya çıkabilir çok fazla haber duyabileceğimiz hareketli bir dönemdeyiz Önümüzdeki günlerde kişisel ve toplumsal alanlarda bu kavramlar daha fazla gündemimize gelebilir. Gizli konular aydınlanırken düşünce ve inançlarımızın sınanacağı önemli farkındalıklar kazanabiliriz. İkizler Yay hattındaki dolunaylarda bilgi ve bilgi alışverişi çok önem kazanır. Dolayısıyla hem kendi hayatımızda hem çevremizdeki haber trafiği de artar. Duyacağımız haberler gerçek bilgi içerebileceği gibi yüzeysel, hayal ürünü ve dedikodu niteliği de taşıyabilir. Eğitim ve seyahat konularıyla daha fazla uğraşabiliriz. Kova burcundaki Jüpiter'le üçgen görünüm yapan dolunay iyimser ve şanslı enerjilerle daha önceden başlattığımız ve emek harcadığımız bazı hedef ve ideallerimize ulaşmamızı da sağlayabilir. Dolunay'ın ardından son açısını Jüpiter'le yapacak olan ay, 9.01'de boşluğa girecek ve 12.41'den itibaren Yengeç Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Venüs bugün Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Venüs 29 Ocak'a kadar geri hareketli olacak. Püriton'la kavuşan Venüs, ilişkiler, aşk, sevgi, alışverişleri... Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.